ay sabah saatlerinden itibaren Mars'la birleşip kova burcundaki güneşli üçgen görünümde olacak sevdiğimiz kişilerle keyifli sohbetler yapmamız mümkün kişisel becerilerimiz ve el becerilerimizi kullanabileceğimiz hobilerimize de zaman ayırabiliriz İlişkilerimizde entelektüel paylaşımlar ve fikir alışverişleri daha çok öne çıkabilir cesaretle ve idealistçe yeni deneyimlere girebilir risk alma eğiliminde olabiliriz kaza ve sakarlıklara da daha yatkın olabileceğimizden kontrollü olmalı dürtüsel eylemlerden uzak durmalıyız enerjimizi dengelemek için gün genelinde fiziksel aktivitelere açık havada yapılacak gezi ve yürüyüşlere de zaman ayırabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun